Merhaba sevgili terazi burçları, Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, geçtiğimiz ay oldukça e, hırpalandığınız, göz önünde olduğunuz, hayatınızda bir takım radikal değişimler yaşadığınız bir ay olabilir. Özellikle ikili ilişkiler alanında bazı yüzleşmeler, belki kopuşlar, patlamalar, agresif enerjiler ile de karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ekim ayı gerçekten sizi ciddi anlamda hırpalamış olabilir sevgili terazi burçları. Kasım ayında biraz daha rahat edeceksiniz bakalım ama bu ayda oldukça önemli gökyüzü etkileşimleri var. Bakalım siz sevgili terazi burçlarını ne yönde etkileyecek. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Evet bakalım Kasım ayında bizi ne gibi gündem maddeleri bekliyor. Hemen 4 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Burada özellikle maddi durumunuz, parasal konularla ilgili bir takım gündemler söz konusu olabilir. Burada bir yenilik var. Yeni bir kaynak elde edebilirsiniz. Maddi manevi bir kaynak elde edebilirsiniz. Bir harcama yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş hayatınızla alakalı bir takım değişimler söz konusu olabilir. Yani maddi durumunuz ve kaynaklarınızla alakalı bazı yeni gündemler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. 5 Kasım tarihine geldiğimizde ise aşk ve ilişkiler gezegeni yani sizin yönetici gezegeniniz Venüs. Yay burcundan çıkıp oğlak burcuna yerleşiyor. Yani sizin 3. evinizden çıkıp 4. evinize yerleşiyor sevgili teraziler. Burada tabi biraz yükselenize sert görünümler yaparak ilerleyecektir ancak yine de özellikle ev aile yaşantınıza dair bir takım güzelleşmeler, iyicil etkilerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Ev almak, yatırım yapmak, evinizi güzelleştirmek, belki evinize güzel eşyalar almak, dekore etmek, tadilat yaptırmak adına gündemleriniz olabilir. Aileyle veya aile sohbetleriyle daha çok zaman geçireceğiniz, evinizde olmaktan mutlu olacağınız süreçler söz konusu olabilir. Kardeşleriniz yakın, çevrenizde daha aktif şekilde Görüşmeye karar vereceğiniz bir süreçte olabilir ama sanki e, mülk alımı mülk satımı ile alakalı da bazı şanslar söz konusu olacak gibi gözüküyor açıkçası. 5 Kasım tarihinde Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin ikinci evinize biraz parasal konular bu ay itibariyle gündem maddeniz olacak. Yani ben kaynaklarımı nasıl artırabilirim? Harcamalarımı nasıl düzenleyebilirim? Almak istediklerimi nasıl alabilirim? Gibi veya çok fazla alışveriş yapacağınız bir ay da olabilir aynı zamanda Kasım ayı. Burada sanki... Maddi kaynaklarınızla alakalı bir takım sorunlar varsa artık bunların üzerine kafa yormaya başladığınız, bunların çözüm yollarını araştırmaya başladığınız bir ay olacak gibi de gözükmekte. Evet geldik bu ayın en önemli olayına ve aslında 2022'de de bizi etkileyecek gökyüzü görünümüne. Nedir bu? Ay tutulması meydana geliyor olacak arkadaşlar 19 Kasım tarihinde 27 derece boğa burcunda biliyorsunuz geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ay tutulmaları ve güneş tutulmaları e, ikizler ve yay aksında meydana geldi. Çünkü ay düğümlerinin konumu bu şekilde ilerlemekteydi. 2022 senesi itibariyle ay düğümleri akrep ve boğa aksına yerleşecek ve dolayısıyla tutulmaları da biz bu aksta yaşıyor olacağız. Şimdi bu aksı e, deneyimlerken aslında 2022'de yaşayacaklarımızın bir ön fragmanı e, şeklinde değerlendirebiliriz bu tutulmayı. Ama bu tutulmanın bir diğer önemi ise e, bu tutulmada bize eşlik eden bir sabit yıldızın oluşu. Bu da kaput algol sabit yıldızı arkadaşlar. E, kaput algol sabit yıldızı biraz e, çok da hoşlanmadığımız, e, çok da iyicil etkileri olduğunu gözlemlemediğimiz bir sabit yıldızdır. Ee, tabii ki birkaç farklı yorumu da vardır. Özellikle 27 derece boğa burcunda gezegen dizilimi olanlar veya yükseleniniz 27 derecesi sizi etkiliyor olabilir. Ee, aksi takdirde sabit yıldızların e, kavuşumları haricinde çok büyük etkileri olmayacaktır arkadaşlar. Evet e, bu tutulmaya dair kapsamlı bir video hazırlayacağım. Kaputu argol sabit yıldızına dair de. Dolayısıyla bu video içerisinde çok fazla değinmiyorum. Ancak tutulma sizin ne yönde etkileyecek bakacak olursak 8. ev konularında olduğunu görüyoruz. 8. ev biraz krizler evidir, dönüşüm evidir. E, burada özellikle e, ruhsal anlamda ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz sevgili terazi burçları. Yani bazı kopuşlar. Bazı tamamlanmalar, artık kafamda bitti dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Hayatınızdan bazı insanları çıkarabilirsiniz. Maddi durumunuzla alakalı çok büyük, çok radikal değişimler ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Büyük borçlar altına girebilirsiniz örneğin. Veyahut insanlardan beklediğiniz destekle alakalı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Birçoğunuz belki bu süreçte ameliyat... Operasyon gibi gündemlerle de meşgul olabilir. Aynı zamanda spiritüel ve ruhsal anlamda da çok aktif bir süreçte olacağınızı görüyorum. Yani buradan sezgileriniz çok artabilir. Aynı zamanda spiritüel konulara ve meselelere çok fazla odaklanabilirsiniz. Biraz sanki somut dünyadaki materyal dünyadaki eksiklikleri ruhsal dünyada tamamlamaya çalışıyorsunuz ve sezgileriniz çok aktifleşmeye başlıyor ama burada insanlara destek olmak daha yerinde olacaktır insanlara bu dönemde belki de köstek olmaya çalışabilirsiniz bir hırs bir intikam sayı yaklaşabilirsiniz. Veya gizlediğiniz, sakladığınız bir takım konular olabilir. Yani bir hınç olacak gibi sanki bu tutulmayla beraber onlar benim yanımda olmadı. Ben de olmayacağım gibi bir misilleme yapma durumu da söz konusu olabilir. Tabi tutulma videosuna detaylarına değineceğim ama 8. ev konuları çok kapsamlı. Hangi alanda yaşayacağınızı bilemiyoruz arkadaşlar. Hangi alanda yaşıyorsanız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. 21 Kasım tarihine geldiğimizde. Güneş yay burcuna geçiyor. Güneşin yay burcu geçişiyle beraber biraz daha iletişim trafiğinizin artacağı, diyalogların artacağı, haberleşme gündemlerinin artacağı, aynı zamanda bir takım sözleşmeler, kontratlar, e, aksiyon alınacak durumların ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. E, Güneş 3. evinize geçtiği takdirde. Evet 24 Kasım tarihinde de Merkür de yay burcuna geçiyor. Yani 3. evinize geçiyor. Gerçekten e, çok aktif bir şekilde e, rol almaya başlıyorsunuz. Yakın çevrenizin çok önemli olduğu, etrafınızdaki insanların sizi yönlendirmeye çalıştığı e, belki de doğru yönlendirdiği bunun yanı sıra çok fazla yerde olmaya başladığınız, e, çok fazla ortamda bulunmaya başladığınız bir gündemi de işaret etmekte. Aynı zamanda e, çok önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı e, Adımları atma noktasında artık netliğe kavuşabilirsiniz. Ee, bir şekilde bazı haberler alacağınızı düşünüyorum. Yani bazı haberler olacak, bazı gündemler olacak. Ve siz bunlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Ay sonu itibariyle biraz daha hızlanacağınızı söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Evet 26 Kasım tarihine geldiğimizde ise ayı kapatırken Satürn Kiron sextili ortaya çıkıyor. Aslında oldukça güzel bir etkileşim. Yıl boyunca da esasında 2021 senesi boyunca da etkili olan bir görünümden bahsediyoruz. Satürn 8 derece kova burcunda, Kiron da 8 derece koç burcunda bulunmakta. Burada özellikle aşk ve ilişkiler alanında bazı şifalanmaların yaşayın, yaşanabileceğini görüyoruz. Yani Aşk hayatınız, sizi mutlu eden aktiviteler hayatınızdaki insan veya hayatınızda olmasını istediğiniz insanla alakalı bazı iyileşmeler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra çok güzel bir ortaklık teklifi, çok güzel bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Çok güzel bir ilişkiye de başlayabilirsiniz eğer bekarsanız. Veya mevcutta devam eden ilişkinizi iyileştirmek, şifalandırmak adına da aslında çok destekleyici görünümler söz konusu olacak gibi gözükmekte sevgili terazi burçları. Evet Kasım ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım bereketli, huzurlu, sağlıklı, çok keyifli bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastoloji hesabı veya evransalkadimbilgi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.